Kendine yeni isim bulursa değişilmeye açık olan Sıfırdan Roket kanalına hoşgeldiniz. Bu haftaki videonun konusu biraz soğuk savaş, biraz uzay yarışına dayanıyor. Hazırsanız başlayalım. İlk uzay roketi dediğimizde aklımıza çoğunlukla zamanın Sovyetler Birliği ve Amerikası geliyor. Bu kadar çok ün yapsalar da aslında ilk roketi Nazi Almanya sıfırlatmıştır. Alman V-2 füzesi 1942 yılında uzaya erişim amacı taşıyan başarılı ilk roket oldu. Tabi diğer bakıma asıl amacı muazzam tahribatlara sahip bir silah elde etmekti ki bunu da gerçekleştirdi. Bu Alman V-2 füzeleri 300 km menzile sahip olup yaklaşık 1 ton savaş başlığı taşıyabilecek kapasitedeydi. O zamanlar İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği bu teknolojiyi elde etmek için yarış içindeydiler. 1945 yılında en sonunda 2. Dünya Savaşı sonuna erdi ve birçok Alman roket bilimcisi Amerika'ya iltica talebinde bulundu. Bu fırsatı kaçırmayan Amerika böylelikle en kazançlı taraf oldu. Şimdi ise gerçek uzay çalışmalarına doğru yönelmeden bu çalışmaların neden, ne için başladığına bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı 14 Ağustos 1945 mütalekesi ile resmi ve fiili olarak bitmiştir ancak sular daha durulmamıştır hatta öyle ki 1947'den 1991'e kadar devam eden bazen alevleneceği bile düşünülen Soğuk Savaşı girilmiştir. Bu zamanlarda Amerika ile Sovyetler Birliği dünyada sözünün geçmesini istediğinden birçok ülkeyi olarak kullanmış ve iki ülke birbirine geçmek için büyük çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmaların birisi de uzay yarışıdır. Bunun miladı olarak 1957 yılının 4 Ekim'de Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan bir kısmını Almanya'dan elde ettiği bilgilerle yaptığı Sputnik 1 isimli ilk yapay uyduyu fırlatmasını gösterebiliriz. Bu dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır nükleer silahlanma yarışının yanında bir de bu roketler türemiş oldu. Sputnik Uydu ve yoldaş anlamlarına gelmektedir. Tam da Sovyetlere yakışır bir isim seçimi olmuş doğrusu. OKP-1 Radyo Teknik Sanayi Bakanlığı'nın ana yüklenicisi olduğu, görevi teknolojik gövde gösterisi olarak kayıtlara geçmiş bir projedir. Şu an Kazakistan'da bulunan Baykonur uzay üstünden fırlatılmıştır. 4 Ekim 1957 tarihinden pilleri bitene kadar 21 gün radyo frekansı yaymış, devamında ise 71 gün daha yörüngede dönmeye devam etmiştir. 92 gün sonunda yörüngede 1400 tur yani 70 milyon kilometre kat ettikten sonra atmosfere girerek infilak etmiştir. Görev sürecinde bu uydu 6. kadirden bir cisim parlaklığında görünüyordu. Hatırlarsanız bu Kadir derecelerinden ilk videoda da bahsetmiştik. Şu antik Yunanların sistemi olan. İşte dünya böyle bir yer. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sürecin devamı, Amerikanın cevap verme uğraşları ve daha fazlası bir sonraki videoda. Ayrıca kanal ismi önerileriniz varsa yorumlara bekliyorum. Kanal hakkında önerilerinizi de bekliyorum. Videoyu sevdiyseniz beğenebilir, sevmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Devamı gelecek videolar için abone olabilirsiniz. Daha iyi günlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.